Burada dört tane sayımız var, bazılarının önünde eksi işareti var, bazıları ise mutlak değer içinde. Şimdi bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. En küçüğü ekranın sol tarafına, en büyüğü ise sağ tarafına koyacağız. Burada sizden ricam, sizden isteğim videoyu durdurmanız ve soruyu kendi başınıza çözmeyi denemeniz. Evet, eminim cevabı buldunuz, şimdi de birlikte yapalım. Bu soruyu çözerken bir sayı doğrusundan faydalanabiliriz, bir sayı doğrusu. İsterseniz bu sayı doğrusunu çizebilirsiniz ya da çizecek yeriniz yoksa hayal edebilirsiniz. Biz burada ekranda gördüğünüz bu sayı doğrusunu kullanacağız. Şimdi sayılara bakalım. Burada eksi 27'nin eksi 27'nin mutlak değeri var. Peki eksi 27'nin mutlak değeri nedir? Artı 27 ya da pozitif 27. Hatırlayın mutlak değer bir sayıyı, sayı doğrusunu düşünecek olursanız sıfırın sağına. Yani, pozitif değere ulaştırır. İşte bu sebepten, bu, 27 ile aynı şeydir. O zaman, eksi 27'nin mutlak değeri 27 olduğu için, sayı doğrusunda bu noktayı işaretleyeceğiz. Evet, bu nokta, eksi 27'nin mutlak değeri. Sırada, eksi 17 var. Burada, sayı doğrusu üzerindeki her çizgi, 3 birimi ifade ediyor. Burası eksi 9 ise, bu çizgi eksi 12 olur, ve bu da eksi 15. O zaman eksi 17, buralarda bir yere denk gelir. Eksi 17. Evet, sonra sırada eksi 28 var. Ne dedik? Her çizgi 3 birim olduğu için, eksi 28 buraya gelir. Aynen burası. Ve son olarak 22,4 var. Burası 18. Burası 21. 22 burada olur, o halde 22,4 burada diyebiliriz. Evet, aşağı yukarı buraya denk gelmesi lazım. Ve işte sıralamayı yaptık. Sayı doğrusunun sol tarafına bakarsak, en küçük sayımız, eksi 28, sonra eksi 17 geliyor, sonra 22,4 ve son olarak da en büyük sayı olan eksi 27'nin mutlak değeri var, 27. Bu kadar kolay.